Merhaba sevgili Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olanlar Ekim 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Aslan Burçları geçtiğimiz ay terazi burcunda bir yeni ay yaşandı. Bu yeni ay özellikle sürpriz haberler, alin kararlar, güzel tatlı adımlar atabileceğiniz bir süreci başlatmış olabilir. Belki birçoğunuz yeni tanışmalar yaşamış olabilirsiniz. E, araç alımı satımı ile alakalı konular da e, gündeminize gelmiş olabilir. Bu etkilerle beraber Ekim ayını başlatıyor olacağız ve Ekim ayının gerçekten gündemi gümbür gümbür e, tutulmalar sürecini artık bu ay itibariyle başlatıyoruz. Ekim ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma abone olarak Videoları beğenerek, yorum yaparak, paylaşarak destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve hemen vakit kaybetmeden siz sevgili aslan burçlarını Ekim ayında neler bekliyor bunları aktarmak istiyorum. 1 Ekim tarihinde Venüs-Jüpiter karşıtlığı yaşanacak. Venüs 2 derece terazi burcunda, Jüpiter ise 2 derece koç burcunda. Burada aslında iki iyice gezegenin karşı karşıya gelmesi gibi bir durum söz konusu. 3 ve 9 hattında yaşayacaksınız bu etkileşimi. Çok fazla koşturmaca içerisinde olabilirsiniz seyahat trafiği, iletişim trafiği arasında bocalıyor olabilirsiniz. Çok fazla söze, dedikoduya, söyleme e, maruz kalıyor olabilirsiniz. Yani herkes hayatınız hakkında bir fikir beyan ediyor olabilir ve kafanızı karıştırıyor olabilir. Bu süreçte güzel haberler olsa da aslında sizin bunu görme imkanınız çok fazla olmayacak gibi gözüküyor. Zihninizi biraz daha sadeleştirip konulara e, sırayla e, öncelik listesine göre odaklanmak ve çevrenizdeki e, abartılı söylemler, Kulak asmamak sizin için faydalı olacaktır e, diyebiliriz açıkçası ve 3 Ekim'de Merkür retrosu bitiyor e, Merkür e, Terazi burcunda retro harekete başlamıştım e, sizin 3 evinizde ve burada zihniniz oldukça karıştırdı çevresel ilişkilerle alakalı bir takım problemlere sebebiyet vermiş olabilir bazı kontratlar imzalar belgelerle alakalı sıkıntılar gecikmeler engellemeler getirmiş olabilir ve 3 Ekim tarihinde artık Başak burcuna kadar gerileyen Merkür düz seyrine başlıyor olacak ve e, özellikle Ekim ayının ilk haftasında mali konularda gündemlerinizi aktif etmeye başlayacak. Sonrasında tekrar 3. evinize ilerleyişini sürdürecek. 9 Ekim tarihine geldiğimizde Plüto retrosu bitiyor. Plüto 26 derece Oğlak burcunda ...düz seyrine başlıyor olacak. Aslında e, Plüton'un tabii ki oğlak burcu seyri... ...çok uzun yıllardır devam eden bir seyir. Hatta 2023 senesinde artık Plüton... ...burç değiştirerek kova burcuna geçecek. Sizin 7. evinize. Plüton uzun zamandır 6. evinizde olduğu için... ...hayatınıza bir düzen oturtmak... ...sağlıkla alakalı e, kronik rahatsızlıkları çözümlemek... ...belki iş arkadaşlarınız, çalışma koşullarınız... E, ...çalışma ortamında uğradığınız mobbingler... ...çok yoğun çalışmanıza rağmen... Ee, bir türlü o tatmini yakalayamayışınız ee, artık biraz daha e, gündemi farklı noktalara bırakıyor olacak. Burada geçtiğimiz aylarda sağlıkla alakalı problemler yaşadıysanız, özellikle iş hayatınız ve gündelik rutinlerinizle alakalı önemli gelişmeler yaşadıysanız artık e, plüto retrosin bitmesiyle beraber önümüzdeki aylarda bu konularda daha net, daha keskin, bir duruş sergileyebileceksiniz. Ne istediğinizi biliyorsunuz. Size iyi gelen şeyleri biliyorsunuz. Özellikle alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir bu süreçte. Rutinlerinize bir göz atın derim. Ve kendiniz için en iyi olan forma ulaşmaya çalışacaksınız. 9 Ekim tarihinde ise Koç burcunda bir dolunay var. Koç burcunun 16 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. bu dolunay aslında sizin yükseleninize güzel bir açı yapıyor olacak sevgili Aslan burçlarım. Eee dolunaya baktığımız zaman haritanızın 9. evinde etkili olduğunu görüyoruz. Ve Şiron'la kavuşumda bu dolunay aynı zamanda. Tabii 9. ev yine 3. ev hattı hareketli. Burada özellikle Şiro'nun 9. evden geçerken hayat görüşü, yaşam felsefesi, hayat yolculuğu ve yolu hakkında bazı yaralar olabilir. Yani ben neye inanıyorum, ben bu yolda nasıl ilerlemeliyim, hangi sistemi kullanmalıyım, hangi değer yargıları bana hizmet edebilir gibi konularda kafanız karışıksa uzun zamandır, Bunları aslında netliğe kavuşturacaktır. İnançlarınız gözden geçecek. Hukuksal gündemlere olan aslan burçları varsa bu konular netliğe kavuşabilir. Bu konularda artık bir sonuç, bir karar aşaması söz konusu olabilir. Bununla birlikte tabi bazı yine dedikodular, söylemler, kafa karıştırıcı haberler, gündemler karşınıza çıkabilir. Özellikle yurt dışı, uzak diyarlar, farklı kültürler, farklı mesleplerle alakalı konularda da artık kafanızda bir sistem oturtup o sisteme göre hareket etmeye karar vereceğiniz bir donlar. Yani evet bu konularda yara aldım, evet bu konularda belki başarısız oldum ama bunu düzeltebilirim, bunu iyileştirebilirim, bunu şifalandırabilirim diyeceğiniz bir etkileşim mevcut açıkçası. 12 Ekim gününe geldiğimizde çok özel etkileşimler var. Öncelikle hem zorlayıcı hem de çok sağlam başlangıçları tetikleyebilecek etkileşimler olduğunu görüyoruz. mars Neptün kadesi ve Mercury-Jupiter karşılıklı bizleri biraz zorlayacak. Burada özellikle mali tablonuzla alakalı ödeme dengeniz, bütçe dengenizle alakalı bununla beraber kariyer gelirleriniz ve giderlerinizle ilgili olarak daha temkinli olunması gereken bir günü işaret ediyor. Borç altına girmemeye çalışın, e, mali konularda kimseye bu süreçte özellikle e, çok güvenmeyin derim. Aynı zamanda e, burada tabii ki duyduklarınız, gördükleriniz biraz kafanızı karıştırabilir, e, algılarınız dağılabilir. O yüzden e, biraz daha sakin, stabil kalın, çok risk alacağınız hamlelerde bulunmamaya gayret gösterin. Ancak aynı zamanda Güneş ve Satürn arasında da çok güzel bir etkileşim olacak. Bu da bilhassa 3. ev ve 7. evde yeni ortaklıklar, sağlam birliktelikler, evliliklerle alakalı güzel temaları tetikliyor. Eğer yalnız bir aslan burcuysanız bir evlilik gündemi veya ciddi birliktelik yaşayacağınız bir kimseyle tanışma gündemi, Karşınıza çıkabilir aynı zamanda tabii ki bir ortaklık teklifi güzel bir anlaşma sözleşme de yine mümkün gibi gözüküyor ve uzun vadeli aslında hayatınızda uzun süre olacak etkileşimlerden bahsediyoruz. 14 ila 19 Ekim arasında çok güzel yerleşimler var. 14 Ekim'de Venüs-Satürn üçgeni, 18 Ekim'de Güneş-Mars üçgeni ve 19 Ekim'de Venüs-Mars üçgeni var. Aslında burada e, hareketli, heyecanlı bir süreçten geçiyor olacağız ve yine terazi hattının tetiklendiğini görüyoruz. Yani üçüncü eviniz. Çok güzel haberler alabilirsiniz sevgili aslan burçları. E, güzel teklifler, e, iltifatlar... Ee, yeni başlangıçlar, yeni tanışmalar, kontratlar, imzalar, sözleşmeler belki araç alımı satımı gibi gündemler de olabilir birçok yükselen Aslan için. Aynı zamanda yakın çevreniz belki kardeşlerinizle alakalı alacağınız güzel haberlerde oldukça gündemde gözüküyor ee, bu süreçte. Ancak akabinde 20 Ekim civarında Güneş ve Venüs'ün Pluto ile karesi yine benzer noktaları tetikleyecek. Yani... Burada 6. evle yapılan kara görünüm şunu gösteriyor. Evet güzel şeyler var ama bunları organize etmelisiniz. Bunları hayatınıza aslında ciddi bir şekilde entegre etmelisiniz. Veya bir sağlık probleminiz varsa, bir mental sorun varsa bunu göz ardı etmemelisiniz. Bu konunun üzerine gitmelisiniz. Bu konuyu çözümleyebilmelisiniz gibi temaları tetikliyor olacak bu yerleşim. Evet 23 Ekim tarihine geldiğimizde Satürn Retrosu bitiyor. Satürn 18 derece Kova Burcu'nda düz seyrine başlıyor olacak. Satürn retrosunun bitmesiyle beraber aslında geçtiğimiz yaz aylarında yaşamış olduğumuz o karmik döngünün de sonuna geliyoruz. Ciddi hesaplaşmalar yaşadık hepimiz. Çok karmik sınavlar verdik. Özellikle siz bu etkiyi tabii 7. ev konularında yaşadınız. Yani karşınıza çıkan ilişkiler, eşiniz, ortağınız, yakın temas kurduğunuz, bağlantıda olduğunuz kişiler, belki bazı açık düşmanlıklar ile karşı karşıya kaldınız. Belki kontratlardan, taahhütlerden dolayı sıkıntılar ve sorunlar yaşadınız. Belki de eğer bugüne kadar bunun için çaba gösterdiyseniz doğru partner, doğru ilişki, doğru ortaklıkla alakalı gündemlerde karşınıza çıkmış olabilir gibi gözüküyor. Sevgili Aslan Burçlarım, 23 Ekim'de aynı zamanda Venüs ve Güneş'in de akrep burcu geçişiyle beraber gündem maddeleri biraz daha dördüncü ev konularına kayacak. Ailemiz, yuvamız, köklerimiz, konfor alanımız, huzurlu ve emniyette hissetmiş olduğumuz alan. Bu alana odaklanmaya başlıyoruz. Evimiz olabilir, kendi çekirdek ailemiz olabilir, ebeveynlerimiz olabilir. Ofisimiz olabilir, yaşamış olduğumuz, bizi mutlu hissettiren yer ve alanlara dair bir takım gündemler artık 23 Ekim tarihi itibariyle aktif olmaya başlayacak. 25 Ekim tarihinde geldiğimizde ise Akrep Burcu'nda parçalı bir güneş tutulması yaşanacak. 1 derece Akrep Burcu'nda meydana geliyor bu tutulma ve Venüsyen bir tutulma. Burada tabii 1 derecede meydana geliyor oluşu ve sizin haritanızın tam dip noktasında meydana gelecek olması kökten bir yenilik sürecine gireceğinizi gösteriyor sevgili aslan burçları bir çok aslan burcu taşınabilir yer değiştirebilir ülke değiştirebilir evlenebilir ailesiyle alakalı gündemleri gözden geçirebilir geçmişini artık geride bırakıp tamamen kendine yeni bir yol ve rota çizmeye karar verebilir ki burada özellikle Güneş ay düğümü yönünde meydana geldiği için bu tutulma geçmişle de bağlantısı var köklerle atalarla Ebeveynlerle bağlantılı bir takım durumların farkına varabilirsiniz bu tutulma enerjisiyle beraber. Onlarla e, bir takım çalışmalar yapmak, e, onlarla ilişkileri iyileştirmek ve kendi güvenli, konforlu alanınızı oluşturmak için oldukça etkili bir tutulma olacak. Aslında çok kadarsel etkiler var biliyorsunuz tutulmalarda. Artı eksi üç ay boyunca etkili. E, dolayısıyla burada e, kökten bir şeyleri artık başlatmaya karar Almanız gerekecek kadarsel olarak böyle bir döngüye doğru itiliyorsunuz zaten 4 ve 10 hattında yaşıyorsunuz tutulmaları yani gelecek ve geçmişi yeniden dizayn etme süreci olarak özetleyebiliriz. 27 Ekim tarihinde ise retro Jüpiter balık burcuna geriliyor. Koç burcundaydı biliyorsunuz Mayıs ayından itibaren. Ve özellikle koç burcuna geçmeden önceki yani Nisan ayını bize hatırlatacak bir takım etkileşimler olacak yıl sonuna kadar. Şöyle bir 2022'nin Nisan ayına gidin derim. Orada kaçırdığınız fırsatlar var mıydı? Orada ne gibi etkileşimler ile karşı karşıya kaldınız? Hangi abartılı tavır ve tutumlar sizi etkiledi. Bunlarla yüzleşip yıl sonuna kadar çözümlemek oldukça faydalı olacaktır. Evet, 27 Ekim tarihinde aynı zamanda merkür Plüto karesi mevcut. Burada tabi iletişimde biraz dikkatli olması gerekiyor ki sizin 3. eviniz ve 6. evinize etkili olduğu için biraz sağlığa da dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla düşünmekten bağışıklık sisteminizi zayıflatabilirsiniz. Bununla beraber iş ortamınız, çalışma arkadaşlarınızla alakalı tatsız diyaloglar yaşanabilir. Bunların önüne geçmek yine faydalı olacaktır. İş değiştirmek, aniden işi bırakmak, rest çekmek, sert kararlar almak için uygun bir zaman dilimi değil. Çünkü biraz ya hep ya hiç felsefesinde olmamıza sebebiyet veriyor Merkür-Plüto kareleri ve Sert cümleler sarf edebiliyoruz veya duyabiliyoruz. O yüzden daha sakin kalmak e, her zaman çok daha verimli olacaktır. E, olayları gözlemleyebilmek çok daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. 29 Ekim tarihinde ise Merkür Akrep Burcu'na 4. ayınıza geçiyor. Demek ki gündemimiz, evimiz, yuvamız, hanemiz, konfor alanımız olacak. Ve 30 Ekim tarihinde meşhur Mars retromuz başlıyor. Mars 25 derece İkizler burcunda retro harekete başlayacak ve sizin 11. evinizde artık sosyal gruplar, çevreler, kariyer gelirleri, ünvan, terfi, hak edişler gibi alanlarda biraz içe dönme zamanı dostlukları ve arkadaşlıkları gözlemleyebilirsiniz. Gruplarla olan ilişkilerinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz. Hayalleriniz ve hedeflerinize ulaşmadan önce... Aslında bir organizasyon şeması çizmek adına oldukça etkili bir süreç olacaktır. Mars Retrosu süreci ve yıl sonuna kadar hatta yıl başına kadar devam edecek olan bir etkileşimden bahsediyoruz. Bir arınma, bir dinlenme ve çevrenizi yeniden oluşturma süreci olacaktır ama büyük eylemsel hareketler için çok uygun bir dönem değil. Bu tarz hamleler için özellikle 30 Ekim tarihine kadar yani Ekim ayı boyunca adımlar atılabilir ancak Kasım ve Aralık aylarında biraz bu konuları dinlemeye almak yerinde olacaktır. Evet, Ekim ayına dair aktarmak istediklerim bunlar. Güzel bir ay olsun diliyorum. Kanala abone olan, yorum yapan, beğenen, paylaşan, desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.